12 hafta boyunca her cumartesi saat 12'de E-Teknoloji YouTube kanalında. Evet, WordPress ile Web Tasarımı Eğitim serisine hoş geldiniz. Sizlere tam 12 hafta boyunca hiçbir kod yazmadan nasıl Web Tasarımı yapılacağını öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Web siteleri günümüzde kurumların ve kişilerin kimliği niteliğindedir. Bu 12 hafta boyunca sizlere WordPress sistemini kullanarak herhangi bir kod yazmadan nasıl web sitesi tasarlanır bunları göstereceğim. Peki bu eğitimde neler var? Öncelikle WordPress hakkında genel bilgiler edineceğiz. Daha sonra hosting ve domain kavramlarına değineceğiz. Sonrasında WordPress bilgisayarımıza nasıl kurulur bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında WordPress'in detaylarına değinip nasıl sayfa oluşturulur, nasıl yazı yazılır, nasıl resim eklenir, nasıl menü oluşturulur, eklentiler nasıl eklenir, temalar nasıl yüklenir ve basit SEO ayarları nasıl yapılır bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ve bunların hepsini sizlere 12 hafta boyunca İyi Teknoloji YouTube kanalından her cumartesi paylaşacağım. Eğitimin ilk bölümü 13 Mart cumartesi günü saat 12'de yayında olacak. Bu bölümü ve daha sonra paylaşacağım diğer bölümleri kaçırmamak için A-Teknoloji hey YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın.